Merhaba, Belvi Vibi. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Para göndermek istiyorum. Kayıtlı işlemlerinden kime para transferi yapmak istersin? Sedat. Ne kadar para transferi yapmak istersin? 10 lira. İşlem yapılacak bilgileri aşağıda paylaşıyorum. Onaylıyor musun? İşlemini başarıyla tamamladım. Farklı bir işlem yapmak istersen buradayım. Bize bir şarkı söyler misin? <Sessizlik> Vibi hangi takımı tutuyorsun? Alicia Vakıfbank kadın voleybol takımını tutuyorum. <gülüyor>